Maalesef daha önce bahsettiğim FTX bulaşıcılığı gerçekleşiyor. FTX'te yaşananlar başka borsalara da sirayet ediyor. Bugün iki haber aldık. Bir tanesi Genesis. Açıkçası benim pek bildiğim bir borsa değil. Bugün öğrendiğime göre işlem hacmi günlük 150-160 milyon dolar civarında. Yani FTX'in 10 milyar dolarıyla kıyaslayınca hiçbir şey değil. Genesis şöyle bir açıklama yaptı Twitter üzerinden. Çok para çıkışı var. Çok kripto çıkışı var. İnsanlar tabii biraz paniklerler şu anda FTX'ten yaşanandan dolayı. Bize de yüklendiler. Biz de şu anda biraz topu attık gibi geçici olarak Earn isimli ürünümüzdeki çekilişleri durduruyoruz dediler. Yani artık orada kriptonuz paranız varsa alamıyorsunuz. Geçici bir sorun çözmeye çalışıyoruz. Hukuki ekiplerimiz konu üzerinde. Yani iflas edebiliriz. Nasıl istiyorsanız öyle yorumlayın artık. Böyle bir tehlike. Oradan da konu benim nispeten güçlü gördüğüm borsalardan bir tanesi olan Gemini'ye bulaştı. Gemini çünkü Cenes'in en büyük kreditörlerinden bir tanesiymiş ve anladığım kadarı bir de ortak ürünleri var Earn diye. İşte bu Earn'de yaşanan sıkıntı Gemini'nin de operasyonların bir bölümüne yansımış durumda. Gemini'nin büyük ana borsasında bir sorun yok gibi ama Earn ürününde o da diyor ki artık para çekimlerini, kripto çekimlerini biraz durdurmuş durumdayız diyor. Gemini çok önemli bir şirket. Neden önemli? Çünkü kurucuları Winklevoss kardeşler. Kim bunlar? Bunlar Facebook'un kuruluşu sırasında Mark Zuckerberg'i finanse eden insanlar. Daha sonra fikirlerini Zuckerberg'in çaldığını iddia edip dava açtılar. davayı da kazandılar. Muazzam bir film vardır. Social Network diye. Orada bütün bu hikayeyi anlatır. Oradan gelen parayla Bitcoin'e yatırım yaptılar. O Bitcoin yatırım büyüyünce de bu Gemini isimli büyük borsayı kurdular. İkisi Harvard mevzunu, ikisinin de aileleri. Amerika'da son derece saygınlar ve Gemini'yi Amerika'da hani devlete yakınlığıyla bilinen, işini düzgün yapmasıyla bilinen bir yapı, bir şirket tıpkı Coinbase gibi, Coinbase halka açık, Gemini değil ama benzer adıyla saygı gören bir şirket. Olayın bir şekilde oraya da bulaşıyor olması tabii piyasayı korkuttu. Bitcoin yine böyle bir 16 aşağısa doğru gider gibi gözüküyor. Yani bence bu işler devam edecek. Çünkü daha bir videomda anlatmıştım. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Bir yandan da bu Asla bankacılık sisteminde de böyle bir sorun olabilirdi. Yani hepimiz birden gidip bankalardan paramızı çekmeye kalksak öyle bir para orada değil. Çünkü en iyi denetlenen bankalar bile paranın tamamını likitte tutmuyorlar. Ama orada tabii bazı başka güvenlik sistemleri oluyor. Burada hiçbir sistem yok, hiçbir arkada fon sağlayıcı yok. İşte bankalardaki paramızı bölme nazan sigortalı bankaların likitesine nasıl yönettiği konusu çok ciddi denetimler var, mekanizmalar var. Burada hiçbir şey yok. O yüzden gidiyorsunuz, eliniz borç dönebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Böylece blockfi'nin plasından sonra. Genesis ve Gemini'ye bulaşı olaylar. Dün bir ara Crypto.com konusu çok konuşuldu. Şimdilik bir sorun yok gibi. Bakalım göreceğiz. Ne yapmak gerekiyor? Uyarıyorum. Lütfen buralarda bir şey tutmayın şu anda. Kriptoyu seviyorsanız, kripto yetimliğinizi olmaya etmek istiyorsanız çekin şunu soğuk cüzdanlara. Soğuk cüzdan kullanmayı bilmiyorum diyorsanız öğrenin. Ben de bununla ilgili video yapmak istiyorum. Gerçekten vakit bulamıyorum. İşlerim çok yoğun bu aralar. Aç gözde olmayın şu anda. Yani biliyorum oralarda işte faiz beklentisi, yielding yapanlar var, farming yapanlar var, kripto olan oraya park etmiş olanlar. Bunların bir kısmı maalesef çekemeyecekler de geri. Çünkü bu tip anlaşmalarda kriptoyu orada uzun süre tutma e, sözü veriyoruz. Ama eğer çekebiliyorsanız çekin ve yielding, farming bütün bunlardan uzak durun. Nakitinizi asla orada bırakmayın. İşte FTX örneğinde gördük nakitinizi alıp kendi amaçları için kullanıyorlar. Yani elbette şunda farkındayım. Yani bu tip uyarılar paniği iyice büyütüyor. Ama ne bileyim ben ben küçük bir influencer beni takip eden işte 30 bine yakın insan var. En azından onlara bir katkım olsun. Bu işin gidişatı henüz iyi değil. Ve Bitcoin'in fiyatı, Bitcoin'in iyiliği kötüünü konuşmuyoruz burada. Bitcoin'e bir sorun yok. O aslanlar gibi devam ediyor. Fakat hakikaten sistemde aşırı kaldıraşlı bir yapı var. İşin daha da enteresanı bu Sam Bankman galiba Özgür hala tweet atıyor ve utanmaz diyor ki Para arayışındayım, para bulursam bu işleri çözeceğim diyor. Bu demokratlara yakınlığı işine yarıyor. Biden hükümetini fonlamış olması şu ana kadar tutuklanmasını engelledi. Oysa bariz şekilde hırsızlık, yolsuzluk, her türlü rezillik var bu sistemde. Bu Sam Bankman hikayesinde ama işte Biden'da onu tutuyor. Kim bilir belki Biden'ın oğlu Hunter Biden'a da bağlanıyordur biliyorsunuz. O da her türlü reziliğin içinde bir adam. Yani demokratlar da hakikaten çok kötü bir sınav veriyorlar. Sen belki ben hala serbest. Bu arada belki bilmiyorsunuzdur Lula'nın kurucusu Kuvan da hala serbest. Ona da bir şey olmadı. Yani bunu anlayamıyorum gerçekten. Yani Türkiye'de düşünün küçük bir esnaf 3 kuruş çekini ödemezse hapis cezaları çıkıyor. Adamlar milyar milyar dolarları bayağı çalıp çırpıyorlar. Luna örneğiyle tam bir çalıp çırpma var mı emin değilim. Gerçi sonra doğru onun da bir para çektiği konuşuldu ama bu Senberkman bariz yani yaptığı iş. Ve şu anda belki de iyi niyetli şekilde işini yapmaya çalışan şirketlere de bulaşıyor bu pislik. Ve bu herif hala serbest tweet atabiliyor. Dün diyor ki oyun oynuyorum diyor. New York Times'dan yine rezil gazete gerçekten tam bir demokrat pisliğine döndü gazete. Burada yanlış anlamayın yani Ruhan ben demokratlara yakın cumhuriyetçilere değil. Ama dün Sam Berkman'de bir röportaj yaptılar, bir görmeniz lazım yani Sen Bankman dünyanın en masum, en suçsuz adamıymış ama işte haksızlığı uğramış, biraz hırsızla eğilmiş falan, bunu yazdılar utanmadan, gazetecilik falan bitmiş durumda arkadaşlar, yani inanın bana hani kızıyorsunuz bazen influencerlara, ama dikkat edin ben hiç sponsor almıyorum, en azından kripto tarafından hiç sponsorum olmadı, işte olmayacak inşallah, ve görüyorsunuz elimizden gelince haber yapmaya çalışıyor, anlatmaya olan da çünkü Kripto teknolojisinin iyi yönleriyle şu olanlar birbiriyle tam alakası. Yani Satoshi Nakamoto şu anda mezarından kalksaya ölmüşse veya bir yerlerden bu olayı izliyorsa utanıyordur, üzülüyordur olan bir tane. Çünkü merkeziyetsizlik istiyorduk. Herkesin kendi cüzdanına sahip olmasını istiyorduk. Merkezi yapıların, onların şeffaflığına güvenmek zorunda kalmak istemiyorduk. Algoritmalara güvenmek istiyorduk. Açık sistemlere güvenmek istiyorduk. Onun tam tersine gelişti olaylar işte... Para hırsı bu. Bütün bunlardan sonra bitcoin ölecek mi? Asla ama çok fazla coin. Bence kesin ölecek. Onları da ilerideki günlerde belki konuşuruz. Kötü haberler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, güvende kalın. Şu sıralar para kazanmanın değil, paranızı korumanın zamanı. Görüşmek üzere.